Sismist yüksek basınç ana makine tanıtım videosuna hoş geldiniz. Makinemiz 25 kg ağırlığında olup 25 cm yükseklik, 55 cm genişlik ve 33 cm derinliğe sahiptir. Çift renk fırın boyu ile korozyonlar korunmaktadır. Piyasadaki rakiplerine göre daha sessiz çalışması için ses izolasyon, titreşim takozları kullanılmıştır. Yine piyasadaki diğer rakiplerine göre Su giriş basıncı göstergesi, Su basma basıncı göstergesi, Uyarı ikaz lambaları, kesinti koruması, tahliye özelliği, basınç ayarlama, motor koruma gibi özelliklere sahiptir. Tüm su grubu girişleri bastır tak hızlı bağlantılıdır. Elektrik bağlantısı ise fişini prize takarak kolayca yapılabilmektedir. İkinimiz... Açık alan soğutma, nemlendirme, sistem işlerinde kullanılmaktadır. Şimdi kısaca nasıl çalıştığını ve bazı özelliklerini sizlerle paylaşacağım. Düğmeye basıldığında su varsa çalışır, zamanlayıcı enerjilenir. Su yoksa, lamba yanmaz, bar göstergesi sıfır olur, zamanlayıcı çalışmaz. basıncımız yetersiz ise yeşil lambamız yanıp söner. Zamanlayıcımız ise bekleme süresini doldurduktan sonra çalışma süresine geçtiği anda makinemiz kendini kapatıp açar. Su yeterli seviyeye çıkana kadar bu işlem devam eder. 4 litre ve 8 litre/dakika kapasiteleri için kasa görüntüsü aynıdır. 2 litre için maksimum 30 uç, 4 litre için maksimum 63, 8 litre için maksimum 113 bağlanabilmektedir.